Merhabalar. Uzun süredir video çekemiyorum. Ee, bir soğuk algınlığı yaşıyorum. Bu sebepten dolayı herkesten özür diliyorum. Geri dönüşümü e, eğlenceli ve dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bir e, seriyle başlatmak istedim. Bu serimizin ilk videosu olacak. Eğer devamını isterseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. E bu seride ünlülerin doğum haritalarını inceleyeceğiz. Doğum verilerini e, elimizdeki bilgilere göre değerlendireceğiz. Bu kapsamda e, öncelik olarak şu sıralar çok fazla gündemde olan e, herkesin konuştuğu e, bir oyuncudan yola çıkarak e, bu haritayı incelemek istedim. Özellikle aslında kişisel haritasını ben merak ettim. Çünkü gerçekten dikkat çeken söylemleri var ve gerçekten dikkat çeken bir karakter. Gerek oyunculuğu, gerek paylaştıkları, gerekse fiziksel özellikleri. Dolayısıyla bu kadar gündemde ve revaçta olan bir kişinin özellikle doğum haritası ve şu anki almış olduğu transitleri merak ediyorum. Bahsettiğim kişi Can Yaman arkadaşlar. Can Yaman. Özellikle Demet Özdemir'le çekmiş olduğu Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen ve son zamanlarında gerçekten popüler kişiliği haline gelen bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla kendisi hukuk fakültesi mezunu, avukatlık yapıp yapmadığını bilmiyorum ancak oyunculuk konusunda yeni yeni gözde olmaya başladığını biliyorum takip ettiğim kadarıyla. Evet, aldığım bilgilere göre Peki daha evvelden e, haritasını incelemiş olan bir arkadaşın e, yorumlarında annesi olduğunu belirten kişi e, 7 Kasım e, 23.59 e, sularında doğduğunu belirtmiş. E, her ne kadar Google'da 8 Kasım olarak belirtilse de ben e, bu veriye dayanarak e, haritayı incelemek istedim arkadaşlar. Evet e, Can Yaman akrep Burcu. Dolayısıyla bu libido kavramını görüyoruz. E, ancak bir akrep burcundan bu kadar sıklıkla ve bu kadar açık bir şekilde duyabilirdik. E, biliyorsunuz akrep burçları zaten zodyan en tutkulu, en iddialı ve e, tabiri caizse en şehvetli burçlarından biridir. Zaten akrep burcu e, astrolojide 8. ev sembolize edilir. 8. ev derin e, duyguların, mistizizmin, aynı zamanda cinselliğin de evidir. E, bu yönüyle e, özellikle profilden bakıldığı zaman da bir akrep enerjisini alıyoruz Can Yaman'dan. Ancak dış görünüş genel itibariyle yükselenimiz değerlendirilidir. Elde etmiş olduğum verilere göre Can Yaman'ın yükseleni aslan. Aslan burcunun 25. derecesinde yükselen başlıyor. Dolayısıyla güneşi akrep, yükseleni aslan ve ay burcu balık olan bir kombinasyondan bahsediyoruz. Yani her ne kadar yükseleni aslan enerjisi yani gösteriş yapmayı seven özellikle saçlarının ön planda olduğu, fiziğinin ön planda olduğu, gösterişli bir halinin olduğu bir imaj sergiliyor. Olsa da aslında kendisi oldukça duygusal, oldukça hassas bir yapıya sahip ve gerçekten ayı balık burcunda olan kişiler, sanatsal yetenekleri fazla olan kişilerdir ve bu yönüyle özellikle duygusal olarak çok çabuk dağılabilen ancak sanatçı profiline oldukça uygun bir yapıya sahip kişilerdir. Bakalım Can Yaman gerçekten dışarıya sergilediği bir profil gibi birisi mi yoksa bir takım yanlış anlaşılmalar veya spekülasyonlar altında mı bu söylemleri veriyor amacı gerçekten dikkat çekmek mi yoksa doğal hali bu veya bir takım çarpıtmalar mı yaşıyor bunları anlamaya çalışacağız. Öncelikle dikkatimi çeken bir mevzuya değinmek istiyorum. Jannyman'ın haritasında gördüğüm Akrep stelyumu, Mars'ın Akrep burcunun ilk derecelerinde konumlanması, Merkür'ün, Plüton'un ve Güneş'in hemen hemen kavuşum orbunda ve Akrep burcunda bulunması yani e, birden fazla dört tane hatta gezegenin akrep burcunda konumlanmış olması yoğun bir akrep enerjisini ön plana çıkarıyor. Bu da e, özellikle Ahmet Kural'ın haritasında da daha evvel gördüğüm ancak sizlerle paylaşmadığım eğer dilerseniz onun haritasını da inceleriz birlikte. Bir akrep stelliumu enerjisi akrep enerjisinin yoğun olarak hissedildiği harita. Şimdi bu tarz kişiliklerin e, ne gibi özellikleri olabilir? Öncelikle oldukça tutkulu, oldukça heyecanlı tipler olduğunu söylemem e, herhalde e, doğaldır diye düşünüyorum. ve Bu bahsetmiş olduğu Can Yaman'ın libido açıklamasından sonra e, gerçekten haritasında ancak e, bir akrep e, steryumu olan ve bir yükselen aslan ve ay balık kişisini söyleyebileceği bir açıklama olacağını, yani bunu bütün samimiyetiyle söylediğine e, inan, inanarak, Herhangi bir e, ekstra dikkat çekme çabası olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamıyla hisleri, e, samimiyeti bu yönde olabilir. Merkür'ü akrep burcunda dolayısıyla kendisini bir akrep burcu gibi ifade ediyor. Oldukça tutkulu, oldukça heyecanlı e, ve bu kapsamda e, Merkür'ün e, üçüncü ve yerleşmesi ve e, yakın çevre ilişkilerinde de bu e, üslubu ve tarzı kullanması oldukça dikkat çekici. Bu noktada hem çok güçlü, kararlı, inatçı, hırsız bir yapısı olduğunu, aynı zamanda her türlü ilişkide iş ilişkisi olsun, yakın çevre ilişkisi olsun, özel hayatı olsun tutkuyu ve çekimi önemseyen bir yapısı olduğunu söyleyebilmek oldukça mümkün. İnanmadığı, heyecanlanmadı işlere çok fazla çekilmeyecektir. Başarısız olacağını düşündüğü projelerde de yer almayacaktır. Çünkü Plüton akrep kuşağında can yaman ve güneşi de burada Plüton'un tam üstünde kavuşum durumunda. Yani Plüton güneş kavuşumu mevcut haritasında ve oldukça güçlü bir konumda 3. evinde. Bu da özellikle çevre ilişkilerinin yani kontak kurduğu kişilerin ona çok büyük desteği olacağını gösteriyor. özellikle çevresinde güçlü kimselerle beraber kurmuş olduğu diyaloglar, iletişimler onu gerçekten çok üst kalalara getirebilir. Bu noktada Plüton Güneş kavuşumunun 5. evdeki Neptün'le ve bunun yanı sıra 11. evdeki Jüpiter'le çok güzel açıları var. Bu noktada hayallerini gerçekleştirmek için kendi yeteneklerini, kendi şovunu, kendi gösterisini fiiliyata dökebilmek adına güçlü kişilerle güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler yaparak, onların desteğini arkasına alarak ve doğru sosyal çevreler içerisinde bulunarak bunları gerçekleştirebilecek kararlı azimli ve gerçekten sonuna kadar giden yani bir şeyin arkasını sonuna kadar sürdüren ve devam ettiren bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada asla vazgeçmeyen inatçı bir yapısı var ve Çevresinden de destek gördüğü güçlü kişilerin olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle çok da sıkı fıkı olduğu yani samimi ilişkiler kurduğu kişilerle e, kurmuş olduğu kontaklar onun gerçekten e, var olan potansiyelini açığa çıkarması anlamında e, güzel projelere imza atmasını sağlıyor. Can Yaman'ın haritası gerçekten oldukça ilginç ve e, sıra dışı. Çünkü e, haritasına direkt baktığımız zaman... E, Özel açık kalıplarından biri olan uçurtma açık kalıbını görüyoruz. Uçurtma açık kalıbı 11. evindeki Jüpiter, 7. evindeki Ay ve 3. evindeki Mars ve aynı zamanda 5. evindeki Neptün ve Uranüs arasında gerçekleşiyor. Bu da 3, 5, 7 ve 11. ev aksının harekete geçişini gösteriyor. Bu da özellikle yakın çevre ilişkileri. Sanatsal yetenekleri, yaratıcılığı ve bununla beraber ikili ilişkileri, ortaklıkları sayesinde hayallerini gerçekleştirebilme potansiyelini beraberinde getiriyor. Uçurtma açı kalıbı aslında bir noktada destekleyici bir açı kalıbıdır. Çünkü gezegenlerin birbirine yapmış olduğu açılar oldukça pozitiftir ve destekleyicidir. Bu noktada Can Yaman'ın haritasında özellikle sosyal çevresi, kendi bireysel sanatsal yetenekleri, ikili ilişkileri ve kadınlarla olan diyalogları, belki de annesinin desteği veya hayatındaki insanın desteğiyle beraber yükselme ve büyük gelirler elde etme fırsatı e, oldukça belirgin bir şekilde gözükmekte. Harita genel itibariyle destekleyici olsa da e, yalnızca dikkatimi çeken iki tane e, zorlayıcı açı var. Bunlara da değinmek istiyorum. Bu açılardan birisi 5. evdeki Uranüs'ün 11. evdeki Jüpiter'le yapmış olduğu karşı taşı ve aynı zamanda yine 5. evdeki Neptün'ün 11. evdeki Jüpiter'le yapmış olduğu karşı taşı. Şimdi burada yengeç ve oğlak aksında bir karşıtlık söz konusu ve 5. ve 11. evi etkiliyor. Özellikle kuzey ve güney ay düğümlerinin ee, geçtiğimiz yıl boyunca yengeç ve oğlak aksında ilerlediğini e, hatırlayacak olursak 2018 yılından bu tarafa aslında karmik olarak oldukça e, kadersel bir döngüden geçtiğini söyleyebiliriz. Bu noktada kendi çapında ve kendi dünyasında yaşayan bir can yaman varken özellikle bu döngüler esnasında yani geçtiğimiz yıl boyunca 2018 tarihinden itibaren başlayan süreçte Karmik olarak insanların göz önüne çıkan, insanların e, beğenisine kendisini sunan bir etkileşimde olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında bunlar kadersel planlar ve dolayısıyla bir reklam veya bir prim e, PR çalışması e, hesabı içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak önemli değinmem gerekir ki, e, Can Yaman'ın özellikle arkadaş çevresinde bir, e, İşle alakalı kurmuş olduğu kontaklarda zaman zaman ona e, yanlışlar yapan insanların ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Çünkü 11. evde derin bir retro egemenliği var. Bu noktada e, biraz daha dikkatli olması gerekebilir. Yani dürtüsel davranmak, içgüdüsel davranmak bu noktada işe yaramayacaktır. Bir diğer e, dikkatimi çeken önemli bir nokta ise özellikle bu kadar hızlı şekilde popüler olan kişilerin haritalarında, baktığım ve merak ettiğim konular sabit yıldızlar. Burada genellikle kraliyet yıldızlarının bulunup bulunmadığı benim için önem arz ediyor. Can Yaman'ın haritasına baktığım zaman ise balık burcunun 2 ila 3 derecesinde bulunan Fomalhaut sabit yıldızı yani kraliyet yıldızlarından birisi olan Fomalhaut sabit yıldızının natal ayı ile kavuşum yaptığını ve bu natal ayın aynı zamanda Jüpiterle Mars ve Lilith ile ve bununla beraber Uranüs ve Venüs güzel ve destekleyici açılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani can yamanın şöhreti göz önünde olması gerçekten tesadüf değil arkadaşlar. Çünkü harita her anlamda bu şöhreti destekliyor. Ancak Fomal Haat Sabit Yıldızı'nın genel itibariyle şöyle bir özelliği vardır. Kişiye mistik gizemli bir hava ve büyülü bir çekicilik katar. Ee, çevresindeki insanları etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Yani e, burada söz konusu olan sadece libido değildir. Aynı zamanda e, büyüleyici bir çekicilik vardır. Dolayısıyla bilhassa kadınların dikkatini çekebilen bir yapısı olduğu gibi bu e, yolla yani kadınların vasıtasıyla da şöhret olma imkanını ön plana çıkarıyor ay, ay kavuşu bu formal houtla dolayısıyla aslında oldukça sanatsal, mistik, spiritüel bir tarafı var oldukça duygusal ve derin bir tarafı var e, can yamanın bununla beraber venüs uranüs, neptün ve satürnün oğlak burcunda konumlanması aynı zamanda bir oğlak sterliyumu getiriyor yani akrep ve oğlak sterliyumu ve aynı zamanda ay balık enerjisiyle beraber derin Tutkulu, mistik, aynı zamanda hırslı ve her ne olursa olsun mücadelesinden vazgeçmeyecek kadar azimli bir yapıyı da getiriyor. Yani can yamanın bugün bu gündemlerle ön planda olup yarın bir gün piyasadan silineceğini düşünmüyorum. Çünkü tırnaklarını takarak e, bir yerlerde tutunma ve e, kalma çabası vardır. Yalnız e, kendisiyle alakalı formal house e, sabit yıldızından da değinerek şunu söyleyebilirim. Kolay bir şekilde kendi yeteneklerinin de etkisiyle beraber kolay bir şekilde şöhrete ve üne kavuşsa da bu şöhreti ve ünü e, asil ve e, gerçekten... Doğru amaçlar için kullanması gerekir. Farklı amaçlar veya prim yapmak veya bu verilen şöhretin nimetlerinden çok da etik değerler içerisinde faydalanmaması halinde Fomalhaut sabit yıldızı aynı oranda hızlı bir düşüşü de beraberinde getirebilir. Dolayısıyla özellikle kadınlarla alakalı olaylardan bol bol gündeme oturacağı benzeyen ve bunlarla beraber de beslenen bir şöhretten bahsediyoruz. Bununla beraber bunu gerçekten sadece sanatsal yeteneklerini sergilemek adına kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü Fomalhaut sabit yıldız dediğim gibi. Yüksek bir e, a, hızlı bir yükseliş ve ani bir düşüşü de beraberinde getirebilir. Yani en tepeyi ve en dibi görme ihtimalini de beraberinde getirebilir. Evet e, benim bahsetmek istediklerim da tabii ki çok fazla detay var. Bu detaylara giremeyeceğim. En azından teknik anlamda e, ülkenin gündemine oturmuş bir kişiden bahsetmeye çalıştım. E, bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıda yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hangi ünlülerin doğum haritasını inceleyelim. Bunlara ilişkin yorumları paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videoya dair de tespitlerimin ne derece doğru olup olmadığı noktasında yorumlarınızı paylaşabilirsiniz aşağıda. Kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olmayı unutmayın. Videonun aralarına Can Yaman'ın doğum haritasının fotoğrafını da atıyor olacağım. Siz de anlatmış olduğum şeyleri harita üzerinden inceleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.